Selam arkadaşlar. Arkadaşımız Ufuk mağazada çalışıyor biliyorsunuz e, mağazadaki bütün ben, telefon trafiği yönetiyor. Aynı zamanda aldığınız zaman soruları aslında ona soruyorsunuz, o cevaplıyor. İşte e, Whatsapp'tan da, e, Google'dan da, e, telefonla ektiğiniz zaman da aslında onunla konuşuyorsunuz. Şimdi İsmail bir arkadaşımız K5 kask, Deri Tulum Endivenli Vos Dainas Kombi istemiş. Dainas'ın şeyleri bizi bir süredir gelmiyor. Geri tulumumuz yok, Böyle AGV gelmiyor. Peki onların yerine olur. ne önerebiliriz? Senden ne yani AGV K5'ye şu anda amade olacak şekilde şarkı Spartan şu modelleri var. Spartan'ın iki çeşidi Hı. var. Bir normal Spartanlar var, onların fiber malzemelerinden sahip. Bir de Spartan karbon modelleri var, onların malzemeyi var. O karbonlu ve bir biraz Hı. daha basit. Ee, yani tabi şey muadil olacak şekilde onu tavsiye ediyorum. hatta bir tane de göstereyim ben sana. Bu arada hani deri tulumu yok ama Hani ben uygun olabileceğini düşündüm, bir tane deri montu çıkarttım e, Bu deri montu da hani bu beraber tanıtacağız, bir kökü kaskı getirsin oku. Aynı zamanda hani sen eldiven istemişsin O eldivenin de detaylarını vereceğiz e, Başka bir şey yazmamışsın sana. ha bot bir de bot istemişsin onunla da bir tane işte bir bot paylaşacağız, hani uygun fiyatlı da biraz daha yüksek fiyatlı da bir iki tane bot paylaşırız olmazsa. Aa, mesela şurada Fiber modeli, Smartan evet, e, modeli, de, bu 1410 gram ağırlığı ve oldukça hafiflikas gerçekten, daha yine gülüşsüz ve pahalı mevcut. E, Görüş açısı da oldukça güzel fakat, hmm. yani tavsiye edebilirim. Birkaç tane Tabii fark, var, fark, farklı farklı birçok grafik çeşitler var. Bu, bu da karbon olan modeli, bunun da 1290 gram ağırlığı var. Yine ayrı şekilde daha ayrı yani bir geriktir. Şu detay verelim var. değil mi Burak? Dışı karbon görüntülü mü aslında, yoksa karbon dolaşımı var mı? Evet pardon. Ha. Haro. Sadece sadece sen değil mi anlamıyor. Suda karbür olmuyor. Sen K5 olaraktan ama e, K5 e muadil e bu, bu iki modeli e, inceleyebilirsiniz. İşte. E, e, deri tulum e, maalesef de, yok stoklarımızda. Tulum yerine bizim Onun yerine bu konsol koyuyoruz arkadaşlar. Bu steward'e ayır diye geçer. Evet. Hani tulum yerine tabii ki geçmiyor. Deri tulum başka bir olay. O da hani deri örnek olarak hani mont olarak bu örneği şey yapabiliriz. Yani yalıtımını zaten zaten var. <gülüyor> bulabilirsiniz. Ee, kanalımızda bulabilirsiniz aratırsanız. Yani ben şöyle söyleyeyim en azından C10 korumaları var. Delikli bir yapısı var. Ee, ve derinin nasıl koruduğunu, asfalt yaralanmalarında nasıl bir etkisi olduğunu biliyorsunuz. Zaten bunun da bir tane astarı var. Astarı da çıkıyor. Omuz korumaları da var. Sırt koruması ile beraber geldi mi var? Bakın de detaylarını zaten e, ben linklerini paylaşacağım. Oradan görebilirsiniz. Sonra eldiven var. Eldiven istemiş. Eldivenlerine de ee, deri eldiven istiyorsanız, hmm. ee, deri eldivenli e, eldiven, e, eldiven de, e, eldiven de farklı olsun mass tank modeli var. Ee, oldukça zarif bir elivendir, hassasiyet olarak da gayet başarılı bir elivendir. Benle ikili paylaşacağım e, arkadaşlar. Fireblowns Mustang diye bulabilirsiniz bu elivendir. Korumaları falan her şey on numara bir elivendir. E, denediğim isteyenlere de bu elivendi tavsiye ederim. Bir de botumuz var işte. Evet. Bot ne Botta da Rock yazlık modellerine bakabilirsiniz. Şu anda yerli üretim olduğu için muadillerine göre fiyatı biraz daha düşük. E, fiyatın düşük olması olma anasını yanıtmasın. Yani kötü bir ürünmüş gibi gelmesin aklınıza. Yerli üretim olduğu için fiyatı birazcık düşük. Ama e, fiyatına göre kalitesi oldukça güzeldir. E, burun ve topuk bölgelerinde korumalar var. Zaten daha önceki videolarda da cevabı aslında bu aslında yani e, normal bölgelerinde bilek bölgelerinde korumalar var. Eee modelleri var. Yazın o iç çarağı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayreten şey günlük kullanımına da uygun. Yani şey diyorsunuz DNA modeli diyorsunuz? Yok, rakların hani, yok Air modeli olabilir mesela yastıklar yani için. Evet, kısa, normal modeli modeli. Değil, falan. Falan bir, şey, bir şey. Ama galiba bu arkadaşlar, deri filan falan sıkıyor ya. Spor için şey bu Sport <gülüyor> bir Uzun uzun uzun modelinde de e, rakların DNA modelleri var. O da kaval kemiğine kadar e, koruma sağlayan bir <gülüyor> DNA Flash High modelleri var. bir de Flash Low var. İki model var Flash Low biraz daha kısa, Flash High biraz daha uzun çizme tarzında oluyor. Kolay gelsin. Yani işte İsmail işte, yani bizim çıkartabildiğimiz örnekler bunlar. Deri deri ürünlar bizim sitemizde var mıydı? Eee deri sonu, pideleme oluyor tulum var. E, onlar e, sipariş üzerine geliyor. Bazısı evet. evet. link sonuçlar, olarak ben sonuçlar. ekleyeceğim. İsterseniz buradan bakabilirsin. Sen sipariş veriyorsun. 3 içinde getiriyoruz, yolluyoruz. Evet kargo ile evet, de de de yolluyoruz, yolluyoruz arkadaşlar. Ee, eğer hani değişim yapmak isterseniz, yani bu bana olmadı diyeceğim, 7 gün içinde etiketlerini sökeceğim, bize gönderdiğiniz zaman size değişim hakkı tanıyoruz tabii ki. Hani bu zaten hani tüketici yasalarıyla korunmuş bir şey. Bunun için endişe etmeyin. Ee, İsmail verebildiğimiz örnekler bunlar. Umarım e, senin için uygundur. Şu, diğer arkadaşlar da tabii hani bundan yararlanıyorsunuz bu tanıtımlar. Bundan tanıtmaya çalıştık arkadaşlar. Hepinize iyi sonuçlar.